Herkese selam. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp videomu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bu videomda sizlere Liza'nın yaklaşan solusundan ve Türkiye'de saat kaçta yayınlanacağını da bahsedeceğim. Liza'nın solusu sonunda geliyor. Teaser posterleri daha demin yayınlandı. Liza gerçekten çok güzel görünüyor. Örgülü saçları bana Kildislav dönemini hatırlattı. Liza'nın Solusu Eylül ünonunda Türkiye saati ile akşam 7'de yayınlanacak. Şimdiden heyecanlanmaya başladım bile. Liza'nın Solusu hakkında güncel haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp videomu beğenmeyi lütfen unutmayınız.